Hepiniz tekrardan samboz hepiniz tekrardan geldiniz. bugün Hep beraber Ne yapıyoruz bugün hep beraber köylü kaçırıyoruz Anan o ses neydi lan Yeni var vurma it vurma Şimdi buraya biz köylü kaçırmak için Aa bak bunlar şey yapmaya çalışıyor Köylü kaçırdıktan sonra buraya bir köy yapacağız 30 tane kapı yeter herhalde Ama bu şey yetmez buranın etrafını full döşeyeceğiz Tamam tamam halledelim Tamam şimdi gidelim gel e, koordinatlarımız Şurada biz Evet, tekneyle. Bak kendiyle hemen yap. tekne Aa burada tekne varmış lan gel. Aşağıdan like atabilirsiniz. Ee, ve destek olmak istiyorsanız abone olup videoları paylaşabilirsiniz. Of ne uzun sürdü ya. Evet yav. Aha, aha bulduk, bulduk gel gel gel gel gel. Oh be. İmanım gelmedi Bilmiyorum. lan. Gel gel gel Bilmiyorum. gel. Bilmiyorum. Şimdi asıl pro o baya büyük. lan bu köy hatırladığımdan da büyük. Bunu alalım bu lazım olacak. Bunlaran lan iyi, iyi, iyi yapıyorum bunlar. Acaba boş ellemedik mi belki? Yeni köyü şey. Şiriş... Harfli saat yapıldığında açılmaz. Değil. Aynen. Çok hiç hiçbir açılmıyor. Acaba elimde züm aha elim aa, ekmek. Bir bir, bir tane zümrütüm var. Acaba zümrütle mi açılıyorlar? <gülüyor> Oğlum kafa sallıyor lan dümbüklere bak. Aa dur bir şey oldu burada. Ne? A buldum buldum buldum bu arada. Tamam bir bir tanesini bindirdim. Şimdi kütüphane var burada bir ton. Ee, aha burada burada bir tane daha kütüphaneci var gel. Oo kaza oturma. el şekil. Şunu al. Bak biri dışarıda ben. Aha, miyav sesi geliyor. Onu al, onu dışarı çıkartmış şekilde. Aha, inekler de var. Hangi inek görüyormuş bu? Vay vay, zaten. Ben ne sever ki? Oğlum bir şey sevmiyor, bir şey sevmiyor. Şey var ya, elindeki ım, kazık mı, kazma mı ne var ya? Şey, şey. Aman, benim kafayı gitti ya. Bu kat, aha, gemi var. hani sandal yok mu sandal? Sandal demine katıyor, şey... biniyor. Takip ediyor beni. Ah gömü. Gene mi yağmur yağıyor? Elindeki şeyle takip ediyor beni. Hangi takip ediyor? Çıkarım. İşte şimdi böyle böyle böyle böyle götüreceğiz. Şimdi ben de benim. Şimdi sıkıntı şurada. Biz bunları nasıl yukarı götüreceğiz? Vay sen avlanık kovay. Ben çıktım yola ben kaçıyorum Hop Neredesin? Geldim Obali Arkandayım Hadi bunlar eve Deniz feneri gözükmedi yalnız Tamam gördüm bak sahil ışıklandırılmış Demek ki ev burada Aha çağrın evi Oh be Bu deniz feneri Aha deniz feneri karşımızda Köylü nasıl çekeydin de bende Tekneyi kırdım ya Tekneyi kırdım ya köylü zaten çıkacak diye düşünüyorum. Ve ümit ediyorum. Gel bakalım buraya. Tamam ben köylümü çıkarttım. Gel lan. Ana inatla suya giriyor. Tamam köylüler geldi. Ooo canı çok çaldı bunun. Tamam gel bari yardım edeyim gel. içeri. Hala getiremedim ya. Tamam ben çıkarttım bu. Aa Me Mevlana yapıyor. <gülüyor> Oğlum, aa aa bu lan bu ne? Bunlar mı? Hayda. Köylü <gülüyor> Oğlum sen şu te, te, tepedeki hayvanı görüyorsun mu? Ne? Evet. Bu Tavuklara bak. tamam aman. Ha, buna. ha, buna. ha geç yok lan zarbına çıkıyor. Tamam, tamam. Ah, çıkarttı. Gel lan buraya ama koldum. Seni yumurtalarım. Abi ben şimdi Hop, bir tane daha yumurta geri yukarı. ikinci yumurta. Gel gel gel gel gel gel Dalışa geçti. Birinci Aa, yumurta Ama sadık yapılmıyo Neye sadık Oğlum hayır hayır bırak bırak o dolansın etrafta Benim, benim köylün nereye gitti lan Ananın arva adını senin yiyici Aa benim köylü burada tamam Sen gel buraya gel Tamam öldürdüm bunu tamam. Buraya bak buraya bak Vurma vurma köydeye de vuruyor. Dur. Onu bekle. O zaman şöyle vuralım bekle dur. Onu etsin şöyle şuraya. Ha bindi Abi bunlara ulaşmak oldu, Ne kadar oldu? Oldu mu? Tamam. Oldu, oldu. Tamam tamam dur. Tamam. Şimdi bunları kapatacağız, kapatacağız. Dur. Ben ben, ben bunu yerine götürüyorum bu arada. Ben bunu götürüyorum bu arada. Oh be Şimdi siz buradan nasıl yukarı çıkarsınız Bin lan Hah bindi oh be Tamam Tamam tamam ben, ben ben bunu getirdim Şimdi Buraya kadar Güzel Şimdi buraya kadar getirdik bunları Asıl problem bundan sonra Neredesin lan gel Önce bir üstümü boşaltayım şurayı Şura bir tane öldü o Vuramadım bir tane daha vursam edecek Geliyor yani Dalıyor İtele itele itele bana vurdun it Tamam öldürdük ya, Tamam sen çekmeye devam et şeyi Çit çit kapısı altındın mı buraya tamam, şş, çit, çit kapısını şuraya alalım Ama on numar burası Bir sağa mı alsak çit kapısını hani Artın, çitur, Tamam birini buraya birinde buraya. Gel buradan başlayalım köşeden. Şimdi bura çok büyük bir olması 1 2 3 4 çok büyük çok büyük bir olması gerek yok. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 2 3 4 Tamam. E, burayı köy sanmaları nerede patlattın? Yok yok denizde patlattım. Tam burayı Başka. köy köy sanmaları için e, çok fazla kapının ve evin olması gerekiyor. Du eski bölümlerde, eski versiyonlarda pardon. Şimdi bunlarda nasıl işliyor, nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Onun için ne yapacağımı da bilmiyorum ama nasıl bir şey yapacağımı biliyorum. Şimdi ben buraya tek kişilik değil. 2-3 kişilik ev yapacağım. bunun önü mesela bu çiftçilerin evi bunun önü full çiftçi için olacak bir tane demir şöyle bekle şimdi bir şey deneyeceğim ama inşallah olur 1-2-3-4-5-6-7-8 Ay. şöyle 1 2 benim koyunlar çıplak sekiz ali kum topla kum eritelim cam lazım üç tane yatak yap tamam şimdi iki tane de yeterdi ama üç de kafidir. Biz ama deli gibi öleceğim bu arada ben. Ee, şey lazım. Mm, cam cam. Deli gibi cam lazım hemde. Zaten ben bana küreksana küreksarım. Kürek al. Bir iki üç tam üç tane yeter ya. Üç blok onu çat çatsın nasıl yapacağız? <gülüyor> Allah gene Ya çok gıcık ya bu donma olayı var ya çok tilt ettiğin şeyi. çok tilt ettiler zaman aha bu ne lan oha kattım okey Oralarda kapattığım zaman, bir de bunu, bir de, bir de buna ben bir çatı yaparım da, 10 numar olur. Çatı nasıl yapacağız? Şöyle. Olur herhalde, güzel olur ya bence. Pek göze batacana düşünmüyorum. Ay ya neredesin? Bumpası. Tam çatıyı da yaptık. Bence şu an 32 tane cam var. Ee, Camlar iyice dönüştür. Şuraya şey lazım. Normal merdiven. Normal merdivenden getir. Şimdi bunu bizim ev yapmamız lazım. Evi gibi görünmesini hani Güzel gözükmesi için. İçeride kimse spawn olmasın da. Buraları aydınlatalım. Orası hiç görür. Bir de şuradan yukarı, köşeden yukarıya çıkış olsun bir tane. Amaras da hiç görür. Ful buraları da alalım Aydın da full. Sonra zombi, monbiyle uğraşmayalım. Sen git. Şimdi derken zombi geliyor. Git ulan. Git. Git. Seni seni zorla çiftçi yapacağım git. Git. Git. Çiftçi ol. Ol çiftçi. Ol çiftçi. Çiftçi or. Tam bu burada haritacı oldu. Uyuyor yatağında. Tam bu çiftçi olmayacak büyük belli büyük ihtimalle. Buraya daha şeyler yaparız. Yürü Aa oldu oldu oldu oldu oldu. Tamam. Baktı. Oldu tam. Aa, tam olabilirdik. Oldu ne olduysa bu. Demek ki bu içeriye bir ton yatak atarsak bunlar Asapan böyle. Kasap değil bence o.Aa o da uyudu. Kasap kasap. Kasap değil ya Kasap abi kasap bence. Madenci oldu kasap değil bence. Kasap. Görmüyor musun o? Bi bi bi dur sana bi bak. Kasap mı? Ney? Kasapmış evet göz kasap. oldum. Ee bunlar uyusun. Uyuyun lan geri.